Merhaba dostlarım ben Serdar ve Osman'ın maceralarına Fallout 4'e baştan. Hoş geldiniz. Şey Bugün güzel bir planımız var bugün. Harita üzerinden şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz. Buradan e, kaleye gideceğiz. Kaleden de artık şu e, kısmı bir halledeceğiz. Gel bakalım devam ediyoruz. Evet yola çıkıyoruz. Şeye doğru gittiğimiz uzun. Tehlikeli yol, güneye doğru. Ah be, fallout. Keşke seni koklayabilsem diyeceğim ama büyük ihtimalle kötü kokarsın. Hazır doğuya doğru gitmişken şurada bir tane de e, emniyet müdürlüğü olacak. Ha, ulan dur lan bunu yapalım. Evet bir takım görevler bizi bekliyor. Ha, bu arka geyim tamam hallederiz. Çabucak hallederiz. Yine bir kelime bir hedef koyup hedeften hemen nasıl da şaştım ama işte 146 e, kalite. Bu. Demek sen, okey sen güvenlik ürelişsin. Çabuk ama burada. Ha. Bunu alalım. Oynatmamıza gerek yok. Şu değerli dostumuzun göreviyle alakalı. Aldığımız zaman... Oynatacağız. 8 kaseti de topladığımız zaman ee, sonsuzluk kasesini yapabiliyor olacağız. O da bize çok yardımcı olacak. Bölge 8 kanıt terminali. Burada çok güzel şeyler var. Dur bakalım burada neler var. E, Okey çok da şey yokmuş. Bazen böyle çok uçuk şeyler oluyor diyor ki bak burada bir tarikat vardı bunlar topluca intihar etti falan oluyor veya... Bir yerlerde böyle şey kaybolmalar oluyor, açıklanamayan kaybolmalar falan oluyor. Çok ilginç olaylar oluyor gerçekten. Bu oyunda detaylar çok güzel, çok güzel detaylar var. Eğer dikkatli bir gözle oynuyorsanız oyunu. Şimdi alalım bunu. Ne bu? Üniversite kampüsü. Bölgesindeki düşmanları temizle. Şunu hemen yapalım. Zaten dibimizde. Üniversite kampüsü. Aslında University Point. Ee, diye bir yerleşim orası. Bayağı güzel bir yer. E, güzel, inanılmaz, çok hoşuma giden bir hikayesi var. Çok güzel de bir ödülü var. E, ama azıcık uğraştırıyor ödülü. Uğraştırıyor dedim, birazcık kafa yormak gerekiyor. Bazı şeylere bakmak gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Böyle çok net bir görevi yok. Yani aslında biraz oyuncuya bırakılan bir şey. Yine bir gizemi çözüyorsunuz siz kendi başınıza. O çok hoşuma gidiyor. Ama işte e, şu an için yapacağımız bir şey değil. Şimdi büyük bir ihtimalle burada. Ha ben burayı temizlemiştim zaten. Okey gel bakalım. Okey bu, ah, okey Bunu açıp kapıyorum. Umarım benim yerleşimimden yerleştirimden o. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Okey Nick bakalım. Hücum. Şimdi bizim bir şeyimizde, her ne kadar şu an üzerimize zırh almış olsak da... Haydi be adamın bağırdı ya gizli gizli hallederiz diye düşünüyordum ama. Birileri geliyor. <gülüyor> Özür dilerim seni arkada bıraktım. Çünkü kendi taraflarımı kurtarmaya çalışıyordum. Nick Nick çekilirsen aslında çekilirsen çok güzel olur Nick. Yes. Stealth kill baby. Ama yakında da ses duyuyoruz. Skyrim'den gelen bir demirci var demek ki buralarda bir tane. Boston'a kadar. Çorak topraklara kadar. Göç etmiş. Böylece öldüler. Oh! Sarı uçuş kaskı yes! Oho! Çok iyi. Birilerine giydiririz. Ben bir şey yapmam da. Sen nesin? Nereye bağlıyorsun ki sen? ha orayı ben açarım ki. Delik yok öyle şey için. Oh mis gibi. Üff! <gülüyor> İftiyorum da öyle çok da etkileyici bir şey yokmuş. Ben sadece bir şeyler bulduğum için. O, Carlyle, Dactilo. Nice. Oo. Abi kemikle ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Radyasyon akışına, aşkına, atom aşkına ne yapıyorsunuz ya? Bu silahları alıyorum ama geri koyacağım tabii ki hepsini. Burada ne var? İlaç var. Yok. Acaba köpek mamasını köpüşüleri verdiğim zaman ne oluyor? Bunu da açayım da Nick sevinsin böyle seviyor bilgisayarlara girince. Kendisi de bilgisayar olduğu için e, spends olabilir mi diye bakıyorum. Başka S ile başlayan da bir şey var aslında. İşte böyle arkadaşlar. Neyin olmadığını anladıktan sonra ha, kilidi devre dışı bırak tamam. Kilidi zaten... Ya bakın Valentine onu beğendi. Wow sen bizden birini mi açtın ha? falan diye. Çok ilginç abi, çok ilginç. Yani robotların psikolojisi çok inanılmaz. O şey insanlara benziyor. Evet. Ben de sürekli e, buraları asarım. Kafa taslarıma, kemiklerime. İşte böyle detaylar ya. Adam kafa tasını şeye falan asıyor. Buranın kilidini açalım hemen. Neydi, askılığa asıyor. Şapka astığın yere kafatasını asıyor. Yani bunlar detaylı, böyle bir sürü küçük detaylı. Korktum, Allah kahretmesin korktum ya. Füni'yi alayım hadi. Ha, selam. Hey. Yardım ediyorum, merak etme. Özgür bırakacağım seni. Tamam, yardım ediyorum. Merak etme. Özgür bırakacağım seni. Bırak etme, için geldim. ben. ben de Benimle birlikte mi geleceksin? Evine gitsene kızım. Ben burayı temizleyeceğim ya, e, gel abi işine bak ya ben burayı temizleyeceğim. ve tamam istersen peşime takıl, umarım ölmezsin. Ama büyük bir ihtimalle öleceksin çünkü yani zor şeyler yapıyoruz burada. Büyük ihtimal şu demen birisi var. Nerede abi? Şu yukarıda gizli yazıyor ya ve etrafında parantezler var ya. O ne kadar e, gizliye yakınsa o kadar e, tehlikedeyim demek. Yani birileri, yani şey yakın bana. Çiftçinin çiftçi mi? Harika da geçiriyor onları. Kemikler aldım ben, kusura bakma ya, yanlış anlama yani. Kemiklerle sabun, kemiklerle sabun cümlesinin devamı iyi gelmeyecek gibi de. Ee, şey, kemiklerle bir şey yapacağım an değil de. Aslında kemiklerle bir şey yapıyorum. Kemiklerden yağ yapıyorum. Ee... ha Acaba bossunuz kendisini gösteri bilirse güzel olur. Aha yes. barbar grakon. Kalıcı olarak yakın dövüşte kritik vuruşlar artı yüzde beş hasar verir. Hiçbir işimiz yaramayacak ama oldum çünkü konserve yapıyoruz. Band paketi. Uu. Buraya yerleştiniz bütün iskeletleri, kemikler oldukları yerde de mi bıraktınız? Çok ilginç. Az önceki abla da hala peşimizde ha. Yani sen ne yapıyorsun? Hadi gitsek ya. güvenli bir mi çekesek gibi bir şey. Yok o, çok okay buna. Öldürelim öldürelim. İyi iyi. Şey yapalım. Ölsünler şerefsizler falan diye. Gerçekten operasyona katılıyor. Ee, selam şimdi. Burası da ilginç bir yer böyle. Oturuyorlar buraya. içiyorlar bir biralarını. İnan güzel bir ortamları var. Neredeyse... Kötü hissettim. Seni alacağım çünkü ayıcığı evime koyacağım. Madem bunu yaptık. Oberland istasyonuna da gidelim. Buradan hiçbir yere çıkamadık. Gerçekten kötü oldu bizim için. Ve gerçekten hedefimize devam edeceğiz artık. Heh. Abi evet. Evet. Evet. Ay bunun için bir yer lazım. Sana, sana buraya koyayım mı? Ha Çok mutlu oldum şu an. Şu an inanılmaz mutlu oldum. Otomatik olmayan tüfeklerle %80 fazla hasar verirsin ve rakibinin zırhının %25'ini görmezden gelirsin. Sonraki seviye ise %100 hasar verip %30'unu görmezden geliyorum. Şimdi %100 hasar falan bunlar iyi de rakip zırhının %30'unu falan görmezden gelmem bunlar müthiş şeyler. Ee, o yüzden bunu alacağız. Çünkü müthiş zırhı olan şeylerle karşılaşacağız. Ben gerçekten yarım saat boyunca e, hiçbir şey yapmamışım. Evet... Bu da böyle boyun artık ne <gülüyor> ne yapalım. Neyler <gülüyor> olduğunu çok anlamadım ama ben şuraya bir bakacağım izninizle. Burada malzemeler var gibi çünkü böyle. Wo bir... wo wo wo wo wo wo. Nere sıkıyorsunuz oğlum siz? O taraf normal olması lazım. <gülüyor> Aç bakayım burayı. Açamadım. Neden açamadım? Açılmıyor. Ha, buradan giriyormuşum zaten. Yasak mı? Kapı diğer taraftan engellenmiş. O aşağıdan giriyoruz. Nerede, nasıl gireceğiz lan buraya? Gerçekten aşağıdan mı gireceğiz? Yukarıdan bir yerine giriş yok Hayır yukarıdan giriş var. Şöyle bir dakika hocam yukarıdan giriş var. Yukarıdan giriş var. Gördüm o yukarıdan olan girişi. Aynen senin buradan gireceğiz. Hadi hadi. Hadi oğlum be. Yaparsın be Osman. Ya, abi şimdi gelin lan. Bir tane daha gelecek şimdi. Dur bakalım bir şey deneyelim o zaman. Önce şuraya çıkalım. Çıkamıyoruz ya. Çıkacağım lan, ha? Oh, ha, çıkarsa buraya gelin ha. Aha. Bazen böyle küçük platform oyunları oynatıyor Fallout gerçekten. Ama üstesinden geliyorum gördüğünüz gibi. Buradaki her şeyi zaten halletti. Sen nereden çıktın İyi iş, iyi halt ettim, Yalnız değil miiz Nick? Oh, <gülüyor> wow. Şurası mı açılacak? Yes. Burası neresi? İşe yarar tarih etme. Ne? İzninizle oraya gideceğim. Ordu, terminali. Ordu terminaline gerek var mı? Şunu mu açacak? McDonald'ı tekrar deponun yakınlarında görürsünüz. Onu askeri hapse ve bana getirin. Çavuş. Rice. Anlaşıldı. E, bu şu yüzden var. Ee, Fallout'un bombalar düşmeden önceki yıllarda e, Amerika büyük bir e, krize giriyor. E, kıtlık var, yiyecekler yetişmiyor enerji sorunları baş gösteriyor. Yani çok belli bir kesinme toplanıyor bu, bu sorunlar. Böyle olunca e, olağanüstü hal falan ilan ediliyor. Olağanüstü hal ilan ediliyor. E, isyanlar falan çıkıyor. E, ama tabii iç savaşı falan gitmiyor durum. Ee, yine de ordu falan devreye giriyor, polisler falan sokaklarda geziyor gibi bir durum oluyor. Ben şunu alırım. Bu nereye çıkacak ya? Ben bu buraya hiç girmemiştim ama. Ben buraya ilk kez şu an sizinle birlikte geliyorum. Oo, bu ne? Ben buraya ilk kez sizinle birlikte geliyorum arkadaşlar. Değerli apatlam. Oo. Evet. Özür dilerim bu benim hatam. Böyle fare dişinalarız alırız, nükleer manzemi alırız. Oo, burası ne olacak? Burası ne olacak? Gücürlü istasyonu var ha, burası ne böyle? Oh oh! Her şeyden fazla sigara ve vodka var. Aha tabu dövmediler. Aha. Yeni dövme çeşitleri yaptırabilirsin. E yani okey, böyle bir şeyimiz olursa devreye güneş gözlüğü. U ya. Yeah. De Dedektif Perry'nin holope. Dedektif Perry. Jack, this is Perry. What's taking you so long, Cuz? You should have moved more than half this stuff by now. I've got that sanctimonious prick McDonald breathing down my neck. Partner, my ass. We gotta get this stuff out of here and skip town before Reese catches on. We'll let his dumb ass take the fall for this and. Bir Allah Allah new bir şekilde ölmüş bu o yapabiliyor muyuz ya bak geri kaçtılar burası nereye gidiyor ya diğer taraftan mı geliyorduk acaba yoksa Yok diğer taraftan girilmiyordur bence hocam selam gelin bakalım buraya gelin bakalım gel gel gel gel gel. O anlaşıldı o biz nereye geldik abi hafif belalı. Ooo oh, Okey Belalı bir yere geldik Hafif bir heyecan yaptım Hype yaptım Wow bu ne diye? Ho, oh, Ne Ne Dondurucu füze atar mı 10 Krio hasar verir Ve kritik vuruşları düşmanı dondurur Okey Okey Sen de mi Kanlı boru anahtarı. Neymişsin hocam? Sen sağlığınız düşükken daha çok hasar vermenizi sağlar. Hiçbir işim yaramayacak. Ama satarım birisine. Size öyle... yeter be! Nasıl buluyorsunuz ya? Biz Daha fazla mı geliyor? Yok. gelir doğru gidelim. Ha şurada bir şey yapar. What's <gülüyor> that? Burası bir tünel ve olduğu gibi hortlaklarla dolu ve biz şu an buraya girmiş olduk yanlışlıkla. Aynen o ayıcık o farklı büyüklükte ayıcıklar var. Minik ayıcık abu bu ne? Herkes hoş geldi diye anladım. Oo. Ürküç, şeyler. Bir ayıcık bir diğer üzerinde ameliyat yapıyor. İşte bunu diyorum abi. Böyle küçük detaylar, hoş şeyler yapıyorlar. İşte hoş olmayan şeyler yapıyorlar aslında ama benim çok hoşuma gidiyor. Laboratuvar şişesini ne yapayım. Şey çok ilginç. Büyük bir ihtimalle burada bir filmi şey yapıyorlar. Bakın. Bir film sahnesini ayıcıklarla renakt ediyorlar. Çünkü bir ayıcık burada otçayı sürüyor. Bir başkası üzerinde şey var. Ameliyat yapıldı Arka tarafta ayıcık çocuk ayıcıklar var. Ancak öyle şey yapabiliyorum. Burası büyük ihtimalle batıya çıkıyordur. Commonwealth aynen. Nereye çıktığına bir bakalım. Hiç buraya geleceğimi düşünmemiştim. Fallout gerçekten böyle bir oyun ya. Yani. Fallout gerçekten İnsanı oradan oraya sürükleyen bir oyun. Ben ilk kez, ilk kez gelmemişim tünere de o tünele girdiğimiz eve ilk kez girdim. Öyle şey anlamaya çalışıyorum. Acaba burada bir yerleşim var da hepsi hortlağa mı dönüştü yoksa trafikte sıkışanlar mı burada hortlağa dönüştü? Gibi mesela sorular var bu yer hakkında ve... Ee... Ya böyle araştırmaya çalışıyorum onları ara Aynen. Hangman sokağının yanına geldim daha çok. Mass 5 Batı Tüneli. Selam ayağa kalkmak isteyenler yok çünkü ölmüşsünüz siz. E ben batıya gidecektim. Şey doğuya gidecektim. Batıya gider oldum. Şu <gülüyor> harita açayım bari onu. ha? Oo güzel. Güzel görünen şey glowing sea radyasyon dolu radrasyon dolu bir yer. Burası da güzel bir yer. O zaman burayı bir Keşfedelim ve keşfedtiğimizde kalsın. Daha sonra devam ederiz. Oo. Sen de ilginç böyle beyin vantırım. Yakh. <Gülüyor> Çıkarttı sesi hiç hoşuma gitmedi. İşte böyle ölmüşsünüz Yakh. <Gülüyor> okay. Nik Valentine miş? <Gülüyor> o efsanevi Öldün mü oğlum sen ha? Hadi bakalım. Efsanevi misin sen? Efsanevi miymişsin sen? Öldün. o Yaguay kürkü ne, ne kadar? Hiç işte şey değilmiş. Gececi minigan. Geceleri daha çok gündüzleri daha asar vermenizi sağlar. Şöyle bir çarpalım da peki. 274'ü beşe çarpsan nereden baksan kar bu. Nereden baksan kar. Neyse buradan obelant devam edelim. Oradan Hangman sokağına geçerken başta yine <gülüyor> satarız. <gülüyor> Abi çok ilginç. <gülüyor> Bazı. Bu oyunun insanı nasıl böyle elinde oynatması, oynatması müthiş bir şey ya. Abi çok güzel bir şey ya. Gerçekten çok güzel bir şey. Bunun ne kadar nadir ve... Hoş bir şey olduğunu insanlar çok farkına uğramıyor ama bunu işte her oyun yapamıyor. Son zamanlardan çıkan oyunların ve en azından Fallout 4 çıktığından beri çıkan oyunların %99'unu insanlar hadi ben bu oyunu bitireyim, bitireyim de bitirmiş olayım diye oynuyor. Yoksa böyle abi işte oradan bir kapıya giriyorsun. Kapı seni bir yere çıkarıyor. Sonra efsanevi başka bir yaratıkla karşılaşıyorsun. Bir şeyler topluyorsun falan filan derken başka işlerini hallediyorsun gibi bir Durum o kadar çok yaşamıyorsunuz çoğu oyunda. İşte Skyrim'de yaşıyorsunuz, Fallout 4'te yaşıyorsunuz. Göreceğim, göreceğim. Göreceğim. <gülüyor> Siz de giydireceğim biraz sonra. Çok e, yanlış geldi kural ama anlayacaksınız. Selam. Ay. Uykuda öldürebiliyorum bakalım. Ayağa kalk. E, yavaş, yavaş, yavaş. Hiç. Oradan ama yavaş, yavaş, aynen. Ne demek? Ok, o zaman şöyle yapabiliriz izninizle. E, ben işinizden için, birisine. Evet Güneşli kooperatif. Yıldız Sineması aynen. Ya abi şey çok güzel olur diye ben bu keşke bir şu rayları falan kullanabilsek. Hani <gülüyor> kullanamamamıza çok üzülüyorum ya. Oradan çekilir misin? Teşekkürler. Anladım. Kullanamıyorum memnun. Aynen böyle görünsün bakayım burası. Çok da kötü göründü ama. Oo. Evet. E evet evet. Bu okay. I Hocam sen böyle, kullan tabi bu topu sen. Ho, ho, ho. Tamam arkadaşlar, bu e, iki... E, <gülüyor> mahşerin iki e, muhafızıyla birlikte, üç o ya artık whatever, muhafızıyla birlikte. Bu bölümü burada bitirmek istiyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen like'larınızı ve e, düşüncelerinizi yorumlarda esirgemeyin. Ee, standart çekebiliyorsun zaten. Aşağıdaki linklerde ilgilenebileceğiniz, aşağıdaki açıklamalarda ilgilenebileceğiniz bir sürü link bulabilirsiniz, bir sürü başlık bulabilirsiniz. Ee, hayatta mutlu, huzurlu, yüksek çözünürlükte, <gülüyor> yüksek çözünürlükte keyifle kalmanız dileğiyle. Bye bye.